bir yer. E, susam, ceşitli susamlarımız var aynı zamanda. E, bunu beyazlanmış susamdır diyebiliriz. E, bunu da aynı zamanda limonata var. Somali limon çok meşhur. Lima diyebiliriz. Bildiğimiz limonun kurutulmuş e, hali kurutulmuş mi? Kurutulmuş halinde oluyor. Evet. Eski halinde şu şeklinde oluyor. Bu tanımadığımız ürünleri bizlere tanıttığınız için Türkiye'mize teşekkür ederiz tekrar. Eyvallah. Allah razı olsun. E, tv sizler Bize burada ziyaret ettiğiniz de tekrar teşekkür ederiz.